<gülüyor> Merhaba arkadaşlar, orada kimiz kanala hoş geldiniz. Ben böyle Bugün sizlerle çekilişin yanı açıklayacağız. Yanımda Canar var. Hoş geldiniz Caner. Yani. Bugün, eee. Hatırladığınız kadarıyla geçen hafta bir premium çekiliş duyurusu açıklamıştık. iki tane çekiliş, iki tane premium verecektik. Şu anda bakabilirsiniz zaten. Hiçbir şekilde yoktur. Hepsi katılanların hepsini yaptık. Kazananlar mesajı atacağız. İlk teker teker çekeceğiz. Çekiyorum. Değil mi? Ver, çekeyim Tamam, çek bari. Çek, çek, çek. çek. Aldım, çek. Çekiyorum. F10 Yertürk. Bir ilk premium kazanan kişi F10 Yertürk Eğer e, bize ulaşamaz Yani bize ona ulaştıktan sonra metal yapmazsa Yedek olarak Atakan TV'ye verilecek Atakan TV olacak yedek olarak Aynen Şimdi F10 Yertürk ile Atakan TV'siyle Hiçbir şekilde ilgili olmasın Şöyle F10 yer Yertürk Ben onu şimdi arıyorum orada. Bir dakika şöyle Buldum. çekiyorum. F1 yer türk kazandı. İmpremiğimi yedekli hali Atakan TV. Eğer yapamazsa Atakan'a vereceğiz. Çekiyorum. Hmm. Aynen öyle. PL kazandı. Yedek olarak da Aslan Gaming. PL ile Aslan Gaming ulaş. Ay PL ile. Efendim yer türk ulaşacağız arkadaşlar. Eğer olmazsa. Onlara unutmazlar yedek gibi yerler kazandı. Aynen. Eğer şey F1 ulaşamazsa Atakan'a. PL alışamazsa ararsan gaming code vericez Aynen. Aynen Arkadaşlar 56 abone olduk şu anda 56 abone 75 veya 100 abone de bir tane daha çekiliş yapıcaz Aynen Şşşş sana bırakıyorum Evet arkadaşlar yani biz normalde 50 abone de çekiliş yapıyorsanız 56 abonuyuz Yalnız tutamaz ama bakayım burada Hı uh hı -huh. Yani 56 abone ee, Bunları birleştirirken topluyoruz birleştirdikken. yani Abel oldum tekrardan 2 ya da 3 tane tren hesap çekmiş karca zeynep Sağdede kalın daha, daha çok güzel olacak bundan sonra i̇şte Biz p bir tuttuk Biliyorsunuz indirimde indirmesini de tuttuk P1-Z1'in p indirme oyuna aldık indirdik Birkaç oyun oynadık yani birkaç el attık İkinci Olsunlar. olduk bugün aldığımız halde İkinci olduk pardon İkinci. Ee, Bunun videoları da gelecek yakında bugün günlerden cumartesi Pazar günü bir HVD videosu gelecek Kazananlar şimdiden tebrik ediyorum Eklediğim bir şey var mı? E, tekrardan söyleyeyim PL ile şey kazandı e, F1 Yurtturk kazandı Yedek olarak da F1 vermezse Atakan'a PL vermezse Yedek olarak Şeye vereceğiz Neydi o çocuğun adı Aslan gemini vereceğiz Bu videoyu Burada bitirelim arkadaşlar Bir dahaki çekilişe Bay bay Ve bir dahaki videoya Bay bay Hoşçakalın